Bu serginin en görkemli parçalarından biri olan Mahmal adındaki bu taht-ı revan Mekke'ye yapılan hac yolculukları sırasında kervana eşlik ederdi. 1860 ya da 1870'li yıllarda yapıldığına inandığımız bu taht-ı revan, sırtında taşınırdı. Çölde ilerleyen bir kervanın parçası olan bu parlak kırmızı ipek obje, kervanı takip eden hacılar için bir yol göstericiydi. Üzerindeki altın ve gümüş renginde ipliklerle yapılmış olan kalın işlemeler taht revanı bir sanat eseri haline getirirdi. Mahmal genellikle boş olurdu, ama sembolik önemi çok büyüktü. Sultanın gücünü simgelerdi. Mısır ve daha sonra da Osmanlı sultanları aynı zamanda Mekke ve Medine'deki kutsal yerlerinde hakimiydiler. Ve mahmalı buralara göndermek ve göz alıcı güzelliğiyle mahmalın hac yolculuğunda görülmesi hakimiyetlerinin bir göstergesi olarak kabul edilirdi.